Öncelikle herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Bu videomuzda e, sizlere Windows 10 XFX Toplama PC oyun bilgisayarını tanıtacağım. E, öncelikle bu oyun bilgisayarı gerçekten çok e, fiyat, en uygun fiyata bulabileceğiniz bilgisayar değil de yani çok güzel bir bilgisayar. Şu şekilde şimdi size göstereyim. Bilgisayar bu şekilde ince bir monitere sahip ee, Bilgisayar açtığımızda şu şekilde ee, Hemen girelim şifreyi Evet Windows 10 işletim sistemle e, Bence çok hızlı güzel ve e, yenilikçi bir bilgisayar Şu şekilde biraz inceleyecek olursak e, Bilgisayar Windows 10'un olmazsa olmazı başlangıç Başlangıç yeri var burada böyle bir. Eee sonra. Evet tam ekrana geçtik. Eee şimdi. Size bu bilgisayardan birazcık özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Eee hemen özetli. Yani özetliyim özelliklerini. Özellikleri işlemci hızı. Rezan 5. Hmm. Aman iş İşlemci pardon, işlemci Ryzen 5, işlemci hızı 3.60 GHz, e, bellek 16 GB ve RAM kapasitesi 12 GB, ekran kartı bellek arayüzü e, 128 bit, işletim sistemi Fedora ve ekran kartı AMD Radeon RX e, 5500 XT. Ee, ssd 480 gigabyte bu değerler bayağı yüksek bu canavar bir oyun bilgisayarı gördüğünüz gibi ee, Biraz birazdan oyun testi de yapacağım ama Windows'unun e, Windows'un birkaç özelliğinden size bahsetmek istiyorum yani oyun bilgisayarı olsa da olmasa da şimdi bahsedeceğim özellikler Windows'un alan kullanıcıya Windows'un alan kullanıcıya şey olacak e, olacak bunların hepsi gelecek Şurada bir arama yeri gelişmiş biraz daha böyle kullanıcının yani satın alanın verimliliğini şey yapması için amaçlanmış, satın alanın verimliliğini arttırmak için kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi e, üretkenlikle ilgili şeyler var ve keşfetle ilgili böyle kısa yollar var. Windows'un başlat menüsü burası. Ne bileyim buradan buradan bağlantı koyup Netflix yaptığınızda Netflix açılıyor zaten otomatik olarak. Ee, bu şimdi Başlangıçtan Ya sil ya, <gülüyor> Windows 10'ın <'un... gülüyor> Koş buraya Neyse işte böyle bu kutu Ay yine mi ya çok Neyse Buradaki kutu... Minik kutucukları şöyle oynatabiliyorsunuz Ve ne bileyim dobili var ya Dobiliyi şöyle büyütelim Büyütüp küçültebiliyorsunuz Ayardan Eee benim Xbox'um var mesela Xbox hesabım var. Oradan şu şekilde büyütüp küçültebiliyoruz. Yani hatta bunu şey yapalım yani. Büyütelim. Burada şu şekilde güzel bir hava durumu yeri var. Eee şöyle. Bugün hep şehir bayağı bulutlu yani çok bulutlu. ilaç makinesi geçiyor da eee duyulursa kusura bakmayın. Dobili var. Dobili niye buraya geldiğini. Gravecho çubuğundan kaldır. Ee, şurada bir yer var ve burada önceden yaptığımız e, şeylerin, önceden yaptığımız şeyleri gösteren bir bölüm var. Ne biliyorum. E, şu an. Ben şu an ekran kaydı alıyorum. Burada iki masaüstü var. Bilmem bu gerekli midir hiç bilmiyorum. Bir tane tablet modu olarak kullanmanız için tablet modu var. Şuraya bastığımızda tablet modu oluyor otomatik olarak. Ee, ne bileyim buradan tablet modundan pek bir fark olduğunu söyleyemem. Şöyle. Buradan çıkmak. Yani dokunmatik olsa baya bir şey olur. E, i̇şe yarar olur. Ama kullanan varsa kullansın. Burada bütün özellikleri size göstermek için ee, gece ışığı var gözünüz şey olduğunda Gördüğünüz gibi ee, Yansıt bölümü var Yansıt bölümü şey İki ekrandan yani bu şey hiç ama bir şey zaten Televizyonunuzu veya Farklı bir şeye yansıtabiliyorsunuz Buradaki şu an gördüğünüz ekranı ee, Sonra Odaklanma yardımı Bu bildirimleri kapatıyor sadece alarmlar oluyor Ekran alıntısı alabiliyorsunuz Ben mesela şuraya alayım Pardon, tam alamadım ama <gülüyor> aldık işte hmm, mesela böyle bir şey almışım kapatalım hmm, sonra da biraz da şey yapayım Ma Minecraft oyun oyunu oynayayım oyun performansında merak edenler görsünler ee, şimdi şunu koyalım şöyle Alalım ee, ben en büyük olan eğlen şeyin bir sene uğraştım ee, bir sene uğraştım. O şehire giriyorum. Şöyle kocaman bir şehir gördüğünüz gibi. Ee, hatta size şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? hiç Ne kadar çabuk giriyor. Yani yeni oluşturdan. Satın aldım. Lumen şehir görev e, bölümünü. Oluşturuyorum. Bakın bu çok kalabalık bir şehir. Böyle büyük. Oluştura basıyorum. Oluştura basıyorum arkadaşlar. Şunu kapatayım. Bakın ne kadar hızlı oluşuyor. Ve ne kadar böyle şey... Görüyor musunuz? Dur, ha, yaratıcı olayım da hemen. Ee, ne kadar hızlı oluşup böyle şey oluyor. Şuan kırıyorum. Emin saygı da. <gülüyor> Bakın ne kadar hiç donmuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, gördüğünüz gibi kocaman bir şey Hiç donduğu yok. Gerçekten. Hiç donmuyor. Gerçekten kocaman, efsane bir PC arkadaşlar. Şuan tam ekran alalım. Şöyle. o hiç donmuyor. Hiç hiç hiç hiç hiç hiç hiç hiç hiç Evet efsane. Evet. de e, dünyadan da düştük hadi görüşürüz. Devam edelim. Bir de microsoft store gelmiş. E, şu şekilde oyunlar veya benzer uygulamaları görebiliyorsunuz. Evet böyle. Burdan da çıkalım. Hesap makinesi birazdan modernleşmiş. Bu ne gereksiz bir şey ya. Allah'a merhabim gereksiz bilgi verdim ciddi özür dilerim. E, fotoğraflar bölümü gelmiş. Bir de internet bölümüne özel bir kısa yol gelmiş şu şekilde. Ayrıca alıntı ve taslak şeyleri var. Kişiler gelmiş, kamera gelmiş, ses kaydedici gelmiş. Bilmem ne kadar iyidir. Şu an kaydediyorum mesela. Kapat. Dinleyelim. Böyle dinleteyim arkadaşlar. Şu an kaydediyorum mesela. Evet, pek iyi de Yani şeyden benim kullandığım. Ağırıçı düzen iyi kaybedemez. Ağırıçı gerçekten güzel kaybediyor. Ee, <gülüyor> Neyse Windows 10 bu böyledi. Bence değer mi altı bin beş yüz liraya? Ha bu biz bu bilgisayarı altı bin yedi yüz liraya aldık. Bence değer mi altı bin yedi yüz liraya? Değer. Şu an de full HD. Ve HDMI özelliğine taşıyor. Bence gayet de güzel değer. Çünkü yani inanılmaz toplayabileceğiniz en iyi PC ya. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar videomuzu. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Size de yaramıştır. Ee, görüşürüz. Bay bay. Ee, Ramazan bayramınız tekrardan kutlu olsun. Bay bay.